Merhaba çocuklar. Tekrar 9. sınıflarla beraberiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karşımızda gördüğümüz sayfa 3. ünite'nin son çalışması sayfası. Bir sonraki derslerimizde 4. ünite dersimize devam edeceğiz. Ve 4. ünite bizim son ünitemizdir artık bu yıl içerisinde. Hemen konumuza dönüyorum. Listen başlığı altında bir okuma çalışması bu çocuklar. Hemen bizden istenenlere bir bakalım. Birinci alıştırmadaki yönergeyi ben okuyayım. Türkçesini de size çevireyim. Türkçe telaffuz, telaffuzunu da yapmış olayım. Şağ das foto an und lis den text. Fotoğrafa bak ve metni oku. Veya ist, veya kim, kimdir. Genzeli namen isimleri hatırla, boşlukları doldur. Bakalım. Okuyorum. Ich bin Anja und das ist meine Familie. Ben Anja ve bu benim ailem. Wir wohnen in Freiburg. Biz Freiburg'da ikamet ediyoruz. Mein Vater Filip ist von Beruch und ist 48 Jahre alt. Benim babam mühendistir. Benim babamın mesleği mühendistir. mühendisliktir. Ve o 48 yaşındadır. Mein Vater ist groß. Benim babam uzun boyludur. Seine haare sind weiß. Onun saçları beyazdır. Meine Mutter heißt Eva und ist 44 Jahre alt. Benim annemin adı Eva'dır ve o 44 yaşındadır. Sie ist Lehrerin. O öğretmendir. Sie ist Mittelgroß. O orta boyludur. Ihre haare sind glatt, lang und braun. Onun saçları düz, uzun ve kahverengidir. Wir sind drei Geschwister. Biz üç kardeşiz. Das ist mein Bruder Tim. Bu benim erkek kardeşim Tim'dir. Er ist Schüler und er ist ziben Jahre alt. O öğrencidir ve yedi yaşındadır. Er ist Schlank. O incidir. Seine haare sind kurz. Onun saçları kısadır. Meine Schwester Sophie ist sie und ist schülerin. Kız kardeşim Sophie on yaşındadır ve öğrencidir. Sie ist kurz. O uzun boyludur. Ihre haare sind auch lang und glatt. Onun saçları da uzun ve düzdür. Evet çocuklar, buradaki bilgiler dahilinde Şimdi kişilere resme bir tekrardan bakalım fotoğrafımız. Konuşan, ben Anya'yım dediğine göre burada çocuklardan bir tanesi. Anya bir kız ismidir. Zaten erkek kardeşim diyerekten de kız çocuğunun konuştuğunu farkına varıyoruz. Evet Anya, şu boşluğa Anya yazacağız. Erkek kardeşim Tim dediği, zayıftır, 7 yaşındadır dediği çocukta bu oluyor. Bu çocuğun ismi de Timmiş. Baba'nın adı Philip'miş, annenin adı ise Eva'miş. Evet, okuduklarımızdan sonra rahatlıkla kişilerin isimlerini çıkartabiliyoruz. Hemen ikinci alıştırmaya geçelim. text Listen text of animal against a big tabella. Ne diyor? Metni tekrar okuyoruz ve tabloyu doğruduruz. Evet, hemen şöyle bir tabloya bakalım öncelikle. Name, isim demesi. Alta, yaş demek ki. Beruk. Meslek demektir. Figo, fiziki yapısı, görünümü demektir. İşte uzun, kısa vesaire gibi. Ha saçlar demektir. Kişiler kimlermiş? Fateh, baba. Muta anne. Şvestek, kız kardeş. Uğur, erkek kardeş. Evet, kişilerin özelliklerine bir bakalım. Kişilerin bilgilerini bura, buradaki boşluklara, tablodaki boşluklara yazıyoruz. Evet, önce bir baba kısmını, baba bölümünü inceleyelim. Fateh, baba. Namı. Evet. Babanın ismi neydi arkadaşlar? Philip, Philip yazabiliriz. Altı. Babanın yaşı kaçtı? 48. Bir ruh. Baba neydi çocuklar? Mühendis mi? Genoa. Figua. Evet. Fiziki yapısı neydi? Manifaradayız. Rose demişti. Benim babam uzun bolludur. Figua. Rose. Uzun boylu. Hağ. Saçlarına bakalım. Burada sadece rengini vermiş. Weiss diyebiliriz. Rengini yazarız. Beyaz. Hemen Mute. Anne kısmına geçelim. Annenin adı neydi? Eva. Benim annemin adı Eva demişti. Annenin adı Mute. Name kısmına. Adını yazıyoruz. Eva. Alta. Anne kaç yaşındaydı çocuklar? 44 yaşındaydı. Beruf. Ze is demişti. O öğretmen bir beruf. O olarak öğretmen bir yazabiliriz. Fikua. Ze is mittelgros. O orta gori demişti. Mitelgros yazabiliriz. Harve. Hara da annede tabii ki saçlarda birkaç tane özellik veriyor. Hare kısmına ne yazacağız. Plat, virgül, long, virgül, brown. Yani düz, uzun, kahverengi. Üç özellik var annenin saçlarında. Schwester kız kardeşe bakalım. Schwester'ı bulalım hemen metinde. Schwester Zopi diye başlayan kısım. Evet, kız kardeşin ismi, name kısmına ne yazacağız. Zopi yazacağız. Zobhi. alter, Evet. Kaç yaşındaydı? Maniş ve saz. Zobhi is. Zin. Altı kısmına zin. 10 yazacağız çocuklar. Bir ruh, Öğrenci demişti. Şüylerin Haare. Saçlarına bakalım. Siz buz. Yine haare sind auch lang und glatt. Dediyeceğiz. İki tane ürün Lang und glatt. Glatt. Uzun ve düz. Puda kısmına bakalım. da erkek kardeşti. Adını zaten yazdık ki yukarıdaki yedisindeki boşluğa. Puda name neymiş? Tim. Alta ziben Yedi demişti. Beruf Schüller. Schüller öğrenci demişti. Figua çocuklar ne demişti? Hemen bakalım. Schlank demişti. İnce. Fiziki yapısı inceymiş. Sayık bir çocukmuş. Haha. Ha. Orada sadece kısmı olduğunu söylüyor. Ayrı kısmına da kuts yazabilirsiniz. Evet. Siz de tekrar üzerinden geçebilirsiniz. Şimdi yazı kısmına geçelim. ben diyor, yazınız diyor. Schildan'ı Familia for Schreib Island Evet ne diyor? Sen de aileni, yukarıdaki örnekteki gibi açıklayıcı, tanıtıcı bir metin yazabilirsin. Bu metin içinde ne olacak? Yan taraftaki... Soruların yanıtı olacak. Aynı yukarıdaki tablodaki gibi. Yani burada tanıttığın kişilerin isimlerini söyleyeceksin. Yaşlarını söyleyeceksin. Mesleklerini söyleyeceksin. E, fizik yapılarından bahsedeceksin. Uzun boylu, kısa boylu, orta boylu gibi. Saç şekillerinden bahsedebilirsin. Göz renklerine girebilirsin. Renkler konusunu biz sizinle işledik. Renklere değinebilirsin çocuklar. Evet gençler. Üçüncü üniteyle ilgili bizim bu son çalışmamızı ilerleyen günlerde yeni ünitemiz olan dördüncü üniteye başlayacağız beraber. Ben yine bu şekilde anlatım yapacağım, kaydedip Google Classroom, EBA ya da e, Tep Ataşehir Anadolu Lisesi Lisesi'nin YouTube programına atacağım ben bu çalışta, çalışmalarımızı. Oralardan takip edebilirsiniz, oralardan dinleyebilirsiniz. Yine 3. ile ilgili çalışma kitabımızdaki alıştırmalarımıza muhakkak bakmanızı tavsiye ediyorum size. Rahatlıkla yapabileceğiniz alıştırmalar. Zaten e, bu alıştırmaların çözümlü örneklerinde Google'da da var. Oradan da yaptığınız çalışmaları karşılaştırarak bilirsiniz doğru, yanlışlığını. Evet. Ya da zaten WhatsApp gruplarımız kurulmuş durumda. WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Çocuklar, bugünlük bu kadar. Yine size hoşçakalın demeden önce kendinize iyi bakın ve evde kalın diyorum çocuklar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.